Bir önceki projemizde birçok konuyu güzelce öğrendik. Özellikle Constraktor bizim için orada ilk kez karşımıza çıkmıştı. Constraktor'la amacımız aslında bir sınıfın ilk oluşma anını kontrol etmek idi. Yine yavaş yavaş böyle işin mutfağını daha iyi kavrayacağımız örneklerle ilerleyeceğiz. Constructor konusunda biraz daha konuşmak istiyorum. Solution üzerinde add new project diyerek orada bir adet console app .Net core olacak şekilde seçiyorum. Next diyorum ve ismini Constructors olarak bırakıyorum. Create tuşuna basıyorum ve geldik buraya. Const Constructor arkadaşlar, bir klası nivlediğimiz zaman çalışan bloktur aslında. Yani bir klas ilk kez oluştuğu zaman bir kere çalışır ve bir daha çalışmaz dediğimiz bloktur. Bu blok Türkçesi Constructor'ın yapıcı demek zaten. Yapıcı blok, yani klası sınıfı ilk kez yapılandırdığınız zaman çalıştırdığınız bloktur. Önceki örneğimizden hatırlayacak olursak biz ne yapmıştık? Listemiz hani bir alışveriş listesi gibi düşünecek olursak mesela ilk kez ilk açıldığı zaman ilk kez oluşturuldu ve sonrasında hep o kullanıldı. O zaman bu örneğimizi biraz daha ilerletelim ve konstraktırla konuşalım. Şimdi bir tane sınıf oluşturmak istiyorum şurada. Dikkat edin, klasın dışında oluşturuyorum ben bunu başka bir klas olarak oluşturacağım. Geldim, class dedim ve bu klas da bizim için müşteri klası olsun. Yani müşterinin bilgilerini yönettiğimiz bir klasımız gibi düşünebiliriz. Klasa bir tane property ekliyorum. Bunu propla oluşturuyoruz. Bu getter seter'leri daha sonra konuşacağız. Bir müşterinin id'si olsun. Müşterinin adı olsun. Müşterinin soyadı olsun. Ve bu müşterimizin bir de şehri olsun. O da string bir alan olacak. Evet, şimdi biz bunu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Bakalım. Şunu siliyorum buradan artık. Bunu kullanabilmek için customer ondan bir tane örnek cs küçük new customer olarak oluşturuyorum. Ve çalıştırdım. Çalıştıracağım biraz daha. Şimdi bakın ben bunu ilk kez oluşturdum. Dikkat edin herhangi bir şeyini çağır Solution Explorer'a geliyorum ve Constructors'ı Set as Startup Project diyorum. Constructors'ı çalıştırdığım zaman Şöyle geldim. Bakın herhangi bir şey yok. Çünkü neden? Ben sadece Class'ı Niveledim. Yani yeni bir Instance oluşturdum. Örnek oluşturdum. Şimdi buradan geliyorum. Buraya geliyorum. Burada bir tane Constructor bırakmak için C yazmanız yeterli. Tab tuşuna iki tane basınız. Bakın Constructor, bırak, constructor yazmak için Class'ın ismiyle aynı. Sanki bir metotmuş gibi. Ama void veya herhangi bir şey dö dönmüyor. Tamamen bu yapıda ise bir Constructor. Daha önceki videomuzda da söylemiştim ama tekrardan söylemek istiyorum. Sanki bakın Class'ın sonuna bir parantez açıp kapıyoruz. Sanki bir metotmuş gibi. Aslında Constructor'da bir metot gibi çalışır. Yani siz aslında bunu yazdığınız zaman Default bunu çalıştırırsınız. Siz bunu yazın veya yazmayın. Arka planda şöyle bir Default Constructor çalışır arkadaşlar. Buna Default Constructor deniyor. Default Constructor. Yani siz bu bloğu şu an böyle yaz, yazdınız veya yazmadınız. Hiçbir şey fark etmez. Varsa sizin yazdığınız çalışır. Yoksa arka planda olan Çalışır. İspat edelim. Console. Rightline. Bakın yapıcı blok çalıştı diyorum. Ve çalıştırdığım zaman bakın yapıcı blok çalıştı şeklinde bir sonuç aldı. Demek ki biz aslında şu new dediğimiz esnada customer şöyle parantez açtığımızda yani nivleme yaptığımız zaman bu blok çalışıyormuş arkadaşlar. Bunları özellikle hani bu tip sınıflarda ne amaçla kullanırız? Bu tip sınıflarda mesela kolay bir kullanım olsun diye kullanabiliriz. Bunu oluşturmanın bir yöntemi şuydu. Hatırlayın. Şöyle gelirdiniz. İşte ID'si eşittir bir olan first name'i eşittir Engin olan. Last name'i eşittir Demiroğ olan. Ve şehri de Ankara olan bir müşteri ekledik. Oluşturduk. Bakın bu bir yöntem. Bunu şöyle de kullanmak isteyebilirsiniz. Mesela bunu, buna customer1 diyelim. Mesela şöyle bir kullanım da söz konusu. Customer. Yine bir customer örneği oluşturacağım. 2 new customer. Bakın geldiniz burada. Sanki bir fonksiyonmuş gibi arkadaşlar. Sanki bir fonksiyonmuş gibi. 2 Derin Demiro ve Ankara. Bakın 2 numaralı müşteriyi de böyle oluşturmak mümkün. Neyle mümkün? Şu yapısal olarak ilerleyin arkadaşlar burada. Yani işin içi ezbere değil de mantığını yakalayalım. Yani normal parantez görürseniz C şartta bu Java'da da böyledir. Burada bir metot mantığı var demektir. Bakın sanki bir metoda 2, derin, demiro, Ankara'yı geçmişsiniz gibi. Yani bunlar 4 tane parametre. Yani neye benziyor? Şurada gidecek olursak. Mesela bir tane void main pardon metot diyelim. Herhangi bir metot oluşturmuşuz gibi. M harfi büyük olur. Burada burada şunu yazın da yazında hata vermesin istedik. Şu an çalışsın diye. Burayı öylece yazın. Buraya hiç odaklanmayın. Sorun var. Şimdi burada aynen şöyle bir metot vermişiz gibi. Bakın int id virgül string first name string last name virgül string stil bakın ben bu metodu böyle çağırmak istersem dikkat edin. Metot nasıl kullanırım? parantezi açalım. Bakın parametreleri bana böyle söyler. Bir şey bir şey virgül bir şey bir şey virgül bir şey bir şey. Bakın aynen bu kullanımı yaptık. Yani sanki bunlar parametreler gibi. Bakın burada da aynısı var. Yani zaten dedim ya konstraktörler da metot gibidir. Metot mantığıyla çalışırlar. Bunu da siliyorum. Gerek yok. O zaman ben buna parametre geçebiliyor olmam lazım. Yalnız dikkat edin hani ben default haliyle de kullanmak isteyebilirim. Yani şöyle de kullanmak isteyebilirim. Ben ama bu şekilde değil de illa böyle yani ilk customer 1 gibi değildi. İlla böyle kullanmak istiyorum. Diyelim ki. O durumda buraya o parametreleri geçmem gerekir. Yani int id gibi az önce yazdık ya string first name gibi ben buraya string last name ve string city'yi buraya geçtim bakın. Harika. Bakın bu sefer de bu rahatladı ama bu bu kızardı dikkat ederseniz. Yani diyor ki üzerine geldiğim zaman yani diyor ki, senin customer'ının böyle bir hani kullanımı Mevcut değil. Yani şöyle bir kullanım var. ID, first name, last name ve city vermen lazım. Demek ki siz constructor yazarsanız ayrıca o default constructor'ı ezmiş oluyorsunuz. Peki hem böyle kullanabilmek hem böyle kullanabilmek isteseydim ne olacaktı? Çok basit. Bir tane daha overloading'i hatırladınız. Yani aynı overloading constructor'da da Söz konusu arkadaşlar. Bakın şu an ikisi de kızmadı. Parametre vermediğimiz için customer bir de bu çalıştı. Customer2 de bu çalıştı. Arkadaşlar aman yanlış düşünmeyin burada. Bu bir parametre değil. Bu bu kullanımla şu, şu kullanımla şöyle bir tane daha yapayım. Orada süslü parantez var yani. Ona aman dikkat. Customer3 eşittir new customer 3 şey new customer 3'ün customer 3'ün işte id'si eşittir bu da 3 olsun. Customer 3'ün first name şu, customer 3'ün last name şu, customer 3'ün city'si şu diye böyle alt alta yazabilirsiniz. Şu kullanım eşittir şu kullanım. Dikkat edin burada yani şöyle de yazılabilir. Yani buraya parantezi açtınız açmadınız. Çok da önemli değil. Açabilirsiniz, açmayabilirsiniz bu parantezi. Yani default parametre default constructor'ı çalıştırmış oluyorsunuz. Default constructor demek parametresi olmayan constructora default constructor deniyor. Yani bu noktada siz bunu çalıştırdınız. Peki hani biz bu değerleri atadık. 2 derin, e, demir o Ankara atadık da Hani Mesela ben burada Console. Right line deyip Gelip burada Customer 2'nin First name'ini bana ver desem Hani derini yazmasını isterim tabii ki Ama böyle bir şey Mümkün değil Çünkü Sizin Constructor'ınız Şu parametreleri hakikaten gönderiyor Breakpoint'ımı koyuyorum Test edelim. Bakın kırdı orada. ID'ye geldim. Bakın iki. First name derin. Last name Demiro. City Ankara. Yani değerler hakikaten geldi. Ama ben burada first name'i okuyamadım. Yani şunu okuyamadım. Bu demek ki Constructor'da parametreli de neresi çalışıyor? Burası. O zaman mantıka ne yapmanız lazım arkadaşlar? Bakın şu first name'e gelip şunu demeniz yeterli olacak. First name. Gelen first name, last name eşittir, gelen last name, yukarıda bir de id var. id sırası önemli değil tabi ki ama düzen için önemli id. Ve son olarak da city bakın bunlar hep büyük harf olanlar. Büyük harf olanlar şunlar, metot parametreleri camel case yazılır. City gelen City arkadaşlar. O yüzden büyük küçük harf önemi çok e, ön plandadır. C Java gibi dillerde. Evet şimdi bakalım derin yazacak mı? Hakikaten yazdı. Çünkü ben sadece konstruktör'da değerlerimi set ettim ve biz bunu sıklıkla yaparız arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu, bu olayı sıklıkla e, yaparız. Şimdi Arkadaşlar demek ki biz konstraktörleri, konstraktörleri sintaks olarak bu şekilde kullanıyoruz. Daha konstraktörlerle ilgili farklı konular da var ama ek konulara ihtiyacımız var, inheritance gibi, sonraki konularla, onları da, oraları da konstraktörleri yediriyor olacağız arkadaşlar. Demek ki konstraktörleri biz böyle bir sınıfın, hani sınıfın niyellediğimizde çalışmasını istediğimiz kodlar varsa onları oraya koyuyoruz. Bu hangi klas türüydü? İşte özellik barındıran klas türüydü. Bir de operasyon yapan klaslar var. Yani ekleme, silme, güncelleme e gibi listeleme gibi, filtreleme gibi hani daha önce yaptığımız iş yapan metotları olan sınıflar içinde e constructor kullanabiliyoruz ki Önceki proje örneğimizde biz mesela onu yapmıştık. Eğer oralarda oturmayan şeyler varsa bu videodan sonra bir önceki projenin kodlarını tekrardan bir dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Constructorlar yapısal olarak bu şekilde kullanılıyor. Biz bunları eğitimimiz boyunca geleceğimiz nokta ileri seviye işte dependency injection yöntemleri gibi konular olacak. O yüzden hani Constructor'ları burada bitirmiyoruz ama yapı olarak bu şekilde olduğunu görmüş oldunuz.